Evet arkadaşlar kalmış 3 tane sorumuz ya da 4 tane sorumuz kalmış. Onları da bu ikinci bölümde çekmeye başlayalım. Şimdi diyor ki bir ABC eşkenar üçgeni çiziniz demiş. Hemen şuradaki boşluğa bir ABC eşkenar üçgeni çizelim. Bu üçgenin iç bölgesinde bir P noktası belirleyiniz ve P noktasının AB, AC kenarlarına en kısa uzaklıkları. Şimdi şurada bir P noktası seçtim. AB'ye en kısa uzaklık dediği dik uzaklıktır. Bu kök üçmüş. Diğer AC'ye en kısa uzaklığı dediği de buraya indirdiğim diklik. Bu da iki kök üçmüş dostlarım. ABC üçgenin çevresi 36 birimdir. BC'ye olan en kısa uzaklığı X diyelim. Bu kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi galiba ikinci ya da üçüncü sorumuzdaydı. Bu kuraldan bir soru daha vardı. İki numaradaydı arkadaşlarım. Şimdi kural şöyleydi. Bir eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan Üç kenara da çizdiğimiz bu dikliklerin toplamı yüksekliğe eşitti. Şunlara ABC dersem ABC'nin toplamı eşkenar üçgenin yüksekliği olacak. Şimdi bize bu eşkenar üçgenin çevresini 36 vermiş. Hemen 3'e böldük bir kenarını 12 bulduk bize yüksekliği lazım bu eşkenar üçgenin. Hemen onu da burada kenarda bulalım. 12'ymiş bir kenarı. Yüksekliği indirdik. Bu yükseklik kenarı 2'ye böldü. 6, 6. Şurası 60, 30. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküçtür dedim. Demek ki şu sıpaların toplamı 6 köküç olacak. 1 köküç burada. 2 tane de buradan geliyor. 3 köküç. Geriye kaldı 3 kök 3. Cevap Adana'dan çıktı arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Geldim 14 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Şurayı bir silelim. Diyor ki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir levhanın kenarlarının orta noktaları K ve L'dir. Şimdi bunlar orta noktaymış. Hemen şöyle ikiye böldüğümüzü gösterelim. Şimdi burası 60 derece, burası 60, burası da 60 derece eşkenar olduğundan buna orta taban diyorduk hatırlarsanız ve e, üstteki üçgen de küçük, üçgen de eşkenar, üçgen çıkacak. Bunlara da 60'larımızı yazalım. Buna da aynı simgeyi koyalım. 1 ve 2 numaralı parçalara ayrılıyor. Diyor ki 2 numaralı dörtgenin çevresi bir numaralı üçgenin çevresinden 11'in fazla. Şimdi gelin bunların kenarlarına x diyelim dostlarım. Şu küçük eşkenar üçgenin kenarı x. Yani şuralara x, x, x yazdım. Tabii şu altta kalan yamuğun da şu kenarı x. Şimdi orta taban olduğu için şu alt kenar 2x olacak. Yani burası 2x. Şu yanlar da eşitti x, x. Buraya da yazdım. Şimdi bunun çevresi 3x bunun çevresi 2 3 4 5x arkadaşlarım ve kaç fazlaymış bu bundan 11'in fazlaymış yani 2x 10'muş dostlar o halde x'i de 5 bulduk diyelim. Bize de diyor ki kesilmeden önceki levhanın alanı nedir şu eşkenar üçgenin bir kenarını 10 bulduk alanını soruyor. Eşkenar üçgenin alan formülü şuydu. A kare kök3 bölü 4. Bir kenarını 10 bulduğumuz için 10'un karesi 100. kök3 bölü 4'ten 100'ü 4'e böldüm. 25 kök3 çıktı sorunun cevabı dostlarım. Evet 14 numarada böyle çözülüyormuş dostlar. Geçelim biz 15 numaraya. Şunu bir şuraya getirelim. Evet, bakalım bu ne diyor abc eşkenar üçgeni biçimindeki bir kartonumuz var ad boyunca kesildikten sonra şimdi ad eşkenar üçgense bu adam şurası da 5 olacak dostlarım e, kes, şekil 2'deki gibi üst üste gelmeyecek biçimde yapıştırılıyormuş dostlar bu adam şimdi abd'yi Şuradan AD boyunca kestikten sonra ABD üçgenini yani şunu alıyor buradan şuraya yapıştırıyor dostlarım. Şuraya getirmiş. Şimdi BD dediğimiz yer şurası. D üssü C oldu. 3 burası. DC şurası 5. Başka e, şuradaki AB kenarı 8'i getirip AC'ye yapıştırdı. AD de buraya geldi dostlarım. AD de burasıymış. B üssü D uzunluğu nedir diye de bir soru soruyor bize. B üssü D uzunluğu acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şimdi bu 3 şurası da 3'tü dostlarım. Şuradaki B açısındaki 60 şuraya geldi kardeşler. Burası da 60. Şuradaki C 60'tı zaten o burada burası da 60 bize bakın Şuradaki üçgeni bir kontrol edin şöyle Şurası 120 derece burası 3 burası da 8'miş kardeşlerim şu üçgende şöyle biz göstereyim 8 Şurası 3 bize de buradaki x'i soruyor artık sizin çok iyi bildiğiniz bir soru oldu bu dostlarım. Hemen şu 120'nin kardeşini göstereceksiniz. 120'den aşağıya doğru uzattım. Şurası 60. Dikliğimi indirdim. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 3 oldu. Şimdi büyük dik üçgende Pisagor yapıyorum. X kare eşittir. Bir kök köküçün karesi 48, bir de 7'nin karesi 49 geldi arkadaşlarım. Buradan da 97 oldu. X kök 97 geldi dostlar. Evet son sorumuza da bakalım. Bir kenar uzunluğu 16 santim olan eşkenar üçgenin şekildeki gibi kenar orta noktaları birleştirilerek yeni bir üçgen oluşturulup boyanıyor. Sonra boyanan üçgenin de kenar orta noktaları birleştirilerek yeni bir üçgen oluşturuluyor. Sonra bu üçgenin boyası siliniyor diyor. Sonra bir daha aynı şeyi yapıyormuş. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi bakın en büyük üçgen boyasız. İçine çizdiğimiz boyalı. İçine bir daha çizdim o boyasız sonra bir daha boyalı bir daha boyasız şeklinde gidiyormuş bunlar. Boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır diye bir soru soruyor. Bir kenar uzunluğu 16 idi bizim eşkenar üçgenimizin yani şuralar 8 8 olacak. 8 8 sonra şuralar 4 4 4 4 gelecek bunların her biri. Sonra şurası 2 2. Şu da ikidir ki bir bir diye bölünecek arkadaşlarım. Bir bir. Şimdi bakınız boyalı bölgeler şunlar arkadaşlarım. Bir kenarı dört olan eşkenar üçgenden üç tane var burada. Hemen alanını bulalım. 4'ün karesi çarpı köküç bölü dörttür. Dört köküç gelir bir tanesinin alanı. Bundan üç tane var. On iki köküç geldi. Bu bir. Bir de şu içerideki şu boyadığım, kırmızı yaptığım eşkenar üçgenin alanını bulalım. Bir kenarı bir olduğu için birin karesi çarpı kök üç bölü dörtten kök bölü dört geldi. Bundan da üç tane var çarpı üç diyorum arkadaşlarım. Üç kök bölü dört de buradan geldi. İşte bize de bu ikisinin toplamını soruyor. Toplayalım. Dört kere on iki, kırk sekiz. Üç daha. Elli bir kök bölü dörttür. Sorumuzun cevabı dedik dostlar. Evet böyle bir soruymuş. Bitti galiba. Video bitti. Durduralım. Hadi öpüyorum hepinizi görüşürüz.